Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 1 7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Boğa burcunda ilerliyor. Ay ışığını hafta boyunca büyütecek. Hafta sonu ay tutulması yaşayacağız. Önemli bir haftadayız. Pazartesi günü Ay Başak burcunda olacak. İletişim trafiği çok fazla artabilir. yakınlarınızda olup bitenlerle ilgilenirken komşularınızla görüşebilirsiniz. Akrabalarınız, kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz iş için özel hayatınız için böyle kısa da olsa gezileriniz şehir işi trafiğiniz artabilir her duyduğunuz habere de hemen inanmayın Çünkü iletişim trafiği artarken biraz hafta genelinde yanıltıcı koşullarda oluşabilir Merkür Retrosu devam ediyor hafta başından itibaren Merkür Boğa Burcu'nda ve güneşle birleşecek zihinsel anlamda aktivitenin çok öne çıktığı bir hafta Aslında düşüncelerinize dikkat edin ee, geçmişteki kişiler olaylar kendini hatırlatabilir ilginç tesadüflerle karşılaşabilirsiniz yarım kalmış işler tekrar karşınıza çıkabilir daha önceden değerlendiremediğiniz bir şeyleri değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz arkadaşlardan önemli haberler gelebilir Düşüncelerinizde dikkat edin Çünkü çok ilginç fikirler de üretebilirsiniz bu hafta ve hızlı haberlerde gelebilir hayatınıza para konuları hesap konuları maddi manevi kendimizi güvende hissetmek istiyoruz ve bununla ilgili daha fazla sorgulamalar olabilir odaklanabiliriz ve bazı detayları da tabii ki keşfedebiliriz Salı günü itibariyle Ay terazi burcuna geçecek Perşembe akşamına kadar evimiz yuvamız daha çok yaşadığımız yer özel hayatımız ailemizle ilgili konulara daha fazla duygusal olarak odaklanabiliriz paylaşımlarımız artabilir yakın ilişkilerde ilgi, sevgi ihtiyacımız artabilir yakınlarımıza karşı daha korumacı davranabiliriz evde daha fazla zaman geçirebiliriz ve Perşembe akşamı ay akrep burcuna geçince artık doluna etkilerini de hissetmeye başlayacağız 5 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde 14 derece akrep Burcu, burcunda ay tutulması yaşayacağız bu tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Bağatacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz sadece bu hafta ile sınırlı değil önümüzdeki birkaç ayda etkileyebilecek önemli bir tutulmadan bahsediyoruz 5. evinizde meydana gelecek aşk konuları romantik konular çocuklarla ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir ve bunlar bir süredir devam eden konuların netleşmesi sona ermesi şeklinde de olabilir Dolunaylar ve özellikle ay tutulmaları duygusal olarak bizi etkiler. Önemli farkındalıklar da getirir. Ee, ve 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece aynı zamanda hıdrales, artık baharı karşılıyoruz. Mümkün olduğunca geleceğe dair olumlu niyetler, düşünceler içerisinde olmamız, ruh halimizi de dengede tutmamız, negatiften ziyade pozitife odaklanmamız çok daha faydalı olabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.